Evet arkadaşlar Edremit'teyiz. Edremit İlcan Tur'dayız şu anda. Burası turizm firması. Öğrenci, personel taşıma işleri yapıyor. Zaten kocaman İlcan Tur diye yazıyor. İçeride yetkililer var. Şimdi göreceğiz. Burası hemen Otogar'ın karşısında arkadaşlar. Azerbaycan Bulvarı burası. Hemen meydan, çarşı meydanda İlcan Tur diye bakın yazıyor. Yaptığı işler de yazıyor. Telefon numaraları da yazıyor. Ben size şimdi yaptığı işleri ve telefon numarasını söyleyeceğim. Bakın hemen girişte logosu var. Zaten registerlı, resmini görüyorsunuz hemen logoda. Registerlı, patentli bir firma. Öğrenci ve personel taşıma, havalimanı transferi, tur gezileri, okul gezileri, okul günleri araç temini. Kaç kişilikse yolcu ona göre büyük, bir küçük araçları var arkadaşlar. Telefon numarası 374 3555. Tel faks'iye bakın burada yazıyor. Fiyatları uygun. Geçen bizim düğünümüz vardı. Biz bundan araçları kiraladık. Şehir dışına gittik, geldik. Siz de buraya gelebilirsiniz. Fiyat sorabilirsiniz arkadaşlar. Bakın iki tane müşteri var görüyorsunuz. Hemen logosu İlcan Turdu'ya yazıyor. Personelleri görüyorsunuz arkadaşlar. İyi bir firma. İçeri şöyle hemen Türk bayrağımızı da gösterelim. Görüyorsunuz. Hemen sağda logosu da İlcan Turdu'ya yazıyor. Fiyatları uygun arkadaşlar. Her türlü araç temmini yapıyor özel günleriniz için. Personel öğrenci taşıma, tur gezisi, havaalanı transferi ve ayrıca taşoran işçi çalıştırma da var arkadaşlar. Müteahhitlik hizmetleri de var. Bizi izlemeye devam edin. Teşekkür ederiz.